Heh, yerleşebilirsem, akşama, Evet. Hoş geldiniz, başladık. Geçen bölümkü video 480p olmuş, inanılmaz. Ha bu arada, yani ilk kez o kadar kalitesiz bir video gördüm. Ah, tamam anladık. Çu ateşle. Bam. Burayı göstermeyeceğim ekstra. Çok kişi biliyordu zaten. Ondan dolayı uçabilirim ben buradan. Oh be, şükür ya 60 FPS oynayabildim sonunda. Şimdi aşama 3 falan diyor da aşama 3'e kim uğraşacak? Ha uğraşacağız bu arada aşama 3'e de. Çok nadir uğraşacağım. Araçlı nakliyatı salladım. Şu an petrol işlemeye geldim hemen. 385'te 500 mi istiyorsun? Hemen getireyim ben sana. Şöyle uçalım. Bam. Güm. Çatır çutur hapur hupur. Bam. Şimdi birazdan kurulum içinde benden bayağı bir şey isteyeceği için geldik ve büyük ihtimalle bu bizim serinin son 5-6 bölümü arasında olacak. Yani aktif olarak gelen videoların son 5 veya 6'sı olacak. Ondan sonra daha da çok fazla böyle hızlı hızlı atmayacağım. Attım seni. Petrolü işleme şeyini açalım. Aynen. Tamam. Sus. Biliyorum kardeşim. Bana oyunu öğretmeye çalışmayın. Şimdi Valve geldi bana. Ee, salladık biz onu şu anda. Evet. Ve rafineri geldi. Ve petrol çıkarıcı geldi. Ve petrol depolama şeysisi geldi sanırım. Sıvı tankı gibi bir şey. Şimdi 12 dakikası var onun. Biz o arada gidip... Niye ben buraya geldim ki? Heh, buradan şeyi alacağız şimdi. Bizim şimdi birazcık bakır üretimiyle haşır neşir olmamız gerekiyor. Yoksa iptal olabilir buradaki bakır üretimi. Çünkü bu 20 üretiyor ve bu hiçbir şekilde devre üretimine yeterli değil. Ve şu an şey geldi artık. O vakit. Şimdi nasıl yaparım ki seni? Sen nereye? Neredesin motor? Ha motor orada. Motoru alırız oradan. Şimdi şuradan ben iki, bir ellilik yeterli bence. Çok abartmayayım. Hallelüya, hallelüya. Şimdi bunun üretimine devam ettirmeyeceğim şu anlık. Gilece dönüklüğü şu anda bitirmiş durumdayım fabrikada. Artık stabilizeye geçeceğim yavaştan. Bir yüz versen bundan lazım oluyor. Evet. Heh, evet. Şimdi başlayacağız yavaştan. Levhaları alalım yine. Şimdi buradan uçmam gerekiyor. Acilen. Tüyeceğim bu taraftan ve şeye doğru gideceğim. Zaten belli bir tarafa kadar boruları getirmiştik bildiğiniz üzere. Belki şu atıkları çıkartan tarafı o tarafa alabilirim. O sıvı atıkları falan çıkartanları. Petrol koku zaten kömürle birleşik kullanacağız artık hiçbir sıkıntı olmayacak yani petrolden ki hiçbir şeyi öldürmeyeceğiz gereksiz yere işin güzel tarafı gereksiz yere buradan bir sürü falan boru çekmeye uğraşmayacağız hazır chat Evet baya uzun sürecek bir yol bizi bekliyor çünkü baya uzak. Baaam. Normalde yeni başlayanlar ne yapar? Direkt buradan alır, aman çek, normal sonradan çekeriz falan der. Ama ben bütün odayı temizlediğim için şu an, yaratıklardan adam şu anda çok temiz bir şekilde ve kullanıma hazır şimdi önce petrol çıkarıcı kuracağım şu bizim standart oyun içi çıkartandan Aa, bağlanamıyorsun artık bağlanıyorsun şimdi direkt olarak burada üretime başlamayı planladığım için ben ne yapıyorsun? Dakikada 120 çıkartıyorsun. Bir tık boostlasam ne olursun sen? 180 olursun. Elektrik tüketimin ne olur bana? 76,5 hiçbir şey. Petrole göre. Şimdi dakikada 300 metre küpe şu an dayandırdık. İleride lazım olacak ya, ondan dolayı bu kadar hızlı bir şekilde çekip bitiresim var. Mesela bir borunun sonuna kadar kullanılmasını tavsiye eden biriyim. Ki kullanılsın bence. Şimdi şuradan şöyle alır... Aa, bir dakika. Oraya inşa etseydi ne olurdu? Büyük katliam çıkardı. Şimdi dediğim gibi bu tarafa çok gelmeyeceğimiz için daha doğrusu geleceğiz de nadiren geleceğimiz için buna olur ne ya bu boru hattının Kaç, e, 173 megawatt 300 metreküp için fazla ama olur gibi şu an tamamen basmaya yönelik gidiyor Ha tabii ulaşması uzun sürecek. Daha pompa bile atabilirim ama 300 metreküp. Yani buradan akabilirdi de biraz daha belli bir yere kadar. Şimdi boru attığını takip edeceğiz. Oluyor Bundan sonraki dolma limitine göre de bir şekilde ayarlayacağız. Şu an bu tarafa doğru hala gelişte akıyor akıyor gidiyor. Şu an bu tarafı dolduruyor. Şu an öbür taraflara doğru gitmeye başladı. Buraların içine dolduruyor şu anda. Başka ne yapıyor? Hem. Şimdi buraya bir tane bence bağlayabilirim. Normalde çoğu kişi işte karadan götürüyor ama ben denizden geçirmeyi tercih ettim. Şimdi bu tarafta yavaş yavaş akıntıya başlatalım. Bu tarafı da... Ya yavaş yavaş geliyor ya. O kadar hızlı gelmesini bekleyemeyiz. Çünkü sıvı mekanikleri farklı, burada farklı işliyor. Seni de sileyim bulmuşken. Şimdi bu birazcık hızlandırmalı buraya akış taraf akış hızını. Zaten amacım o, akış hızını 300'e sabitlemek. Çünkü eğer buradaki akış hızı da yetmezse hiçbir işe yaramıyor yine yaptığım her şey. Aa, o ne abi? O ney? O ney? Bana deniz denize doğru şey atan adam mı? Bu. Hop. Denk geldi bir tane. Çok durmayalım da bu tarafta. Bu adam bizi şimdi uğraştırır iki saat. Ve baya bir yere doğru gidiyor şu anda. borulardan Öyle olmayacaktı da biraz... Şu an yine boru hatlarına doğru tekrardan bir akış başladı. uuu uu, uçuruyor adamlar be. <gülüyor> bayağı uçuyor şu an buradaki boru yeri. Normalde o kadar o kadar hızlı akmaz. Ama şu an bayağı hızlı akıyor. seni bağlayacağım şimdi tam bu tarafa yavaştan bitebilir çünkü burada birazcık şey akış hızı evet şu an akışa tekrardan başladı fakat burada ufak bir yukarı çıkış var sendeleyebilir mi? Hayır, akar yine bu taraftan. Bu tarafa doğru bu geliyor ama geri gidiyor şu anda. Açılıyor boruların arası yavaş yavaş. da yeterli olur mu işte orası bu tarafa gi gelip gitmeye. Bu arada görmüşken şu tüp girişlerini falan bir silelim. Hoş durmuyor çünkü. Ha, gördüm. Şimdi artık bu taraftan o tarafa doğru akış başladı. Geç geliyor ya. Normal şeydeki gibi değil. Gerçek hayattaki gibi birazcık akış mekanikleri. Şu an hala akmaya devam ediyor. Uçuyor şu an. Allah Allah. Al. Kulağıma bir müzik sesi geldi de. Sanırım oyunun içinde. Doluyor musun? Doluyorsun da. Seni yine şu tarafa doğru bir tane pompa istersin. Okey okay bence. Yine bu tarafa falan bayağı bir gelmiş. Petrol. Şu an bu tarafa doğru da yavaştan geliyor. Dediğim gibi bu boruların içinin dolması falan bayağı bir zaman alıyor genelde. Yani öyle bırakayım kalsın kafasında değil de birazcık daha uğraştırma kafasında gittiği için burası ben artık varsayımlarla ilerlemeyi düşündüm. Birazcık bu taraftan. Zaten bu tarafa da şey geldi. Ya petrol rafinerisini bu tarafa mı kursak ya? Olabilir mi acaba? Ha tabii böyle değil şey olarak. Şimdi ben buraya temel koyacağım ama temeli 4 metre olarak koyacağım. Sıkıntı çıkartmasın diye. Suyun üstündeyiz ya. Şimdi şu bizim zupla birazcık uzatalım bu tarafa. Bence olur gibi bu tarafa birazcık ekleme yapmak. Şimdi al oh, al. Oh, oh. Ve şu an kendini çok iyi hissediyor burası. Rafineri. Rafinerimi bu tarafa kurmayı düşündüm şuanda ve mantıklı geldi bir an ama bakacağım yani belki bizim şeyi bu tarafa alırız. Sana ben bir tane rampa koyayım ya. Koyarız kardeş. Biz adam da koyarız oraya. O oh malti gitti. ...aşağıya gidiyordum. Oh... ...şimdi... ...hemen geldiği anda... ...şeyleri göndereceğim. Bütün... ...TR'leri göndereceğim ve bitireceğim. Bu tiyarlar bitecek ve ardından şey de bitirecek. Bu bize gereksiz olan şeyler de bitirecek. Ha bu arada tekrardan söyleyeyim şey olacak. Seri son olduğu için artık yavaştan tier'ları atacağım. Rafinerileri kuracağım. stabilleştireceğim, Bitireceğim. Devamında da çok şey yapmayacağım yani. Uğraşmayacağım. Aaa. Of. Oh. Üf. Jetpack falan var. Seni yapmam gerekiyor ya. Çok güzelsin. Bayılıyorum sana. Tren raylarına falan endüstriyel imalatı geçireceğiz bu arada şu anda biraz sonra alternatif sıvı nakliyatını açmam büyük ihtimalle. Çünkü gerek yok buna ama ve pahalıymış lan 3000 şey ne? Bu gaz maskesiyle alternatif sıvıyı açmayacağım. Endüstriyel imalatı açacağım. Ve şu an benim tecrübelerimin bittiği yerdeyiz. Artık bundan sonra ne olacağı hakkında hiçbir fikrim yok. Çünkü hiçbir rehber falan da izlemedim. Ama çok karışıkmış meğersem. Şimdi son kez üstümde bir tane durum şeyi yapacağım. Tespite. Kablo var üstünde, akvaryum kablosundan, kablosundan da var. Hayır yanıma beton ve birazcık daha plaka alayım. Vay be, fabrika şuradaki demirden başladı. Öküz gibi oldu. <gülüyor> Ama gerçekten şu çelik bu güçlendirilmiş plakayı falan çok güzel yaptım açıkçası. İşte tabii bunun bendeki ilk deneyim olmamasının da etkisi var. Yok değil. Mesela bu bantları üst üste istiflemek falan. Hep bir önceki şeyin getirdiği şey, zorluklar falan. Şu an toplam oyun saatim 166 saat. Aslında hiçbir şey. Biraz daha. Uğraştığın zaman sarıyor ama bir yerden sonra patlıyor. Gerçekten. Mesela bu bizim... Şu... Neydi ya, bunun adı işte. O plaka üretim Aman... işte bu petrolden sonra duraksama dönemine geçiyoruz. Yıldırım Bayezid dönemine geçiyoruz yani. Ha bir dakika, kanuni dönemi. Bu tiyerler bittiği zaman kanuni dönemine geçiyoruz. Ondan sonra da... ...yavaştan çöküşe geçiyoruz. En kolay tabiriyle öyle. Şimdi rafineriyi bu tarafa kurmayı planladım. Fakat şu an mantıklı gelmedi. Yine. Arada bir kendimle çelişmem de var. Yine. Yok değil. Ama Hallettik. Her şeyi hallettik, onu da halledeceğiz. Dur. Dur yapma. Yapmasın öyle şeyler. Ben sana temel vereyim şöyle. 4 metrelikten. Şöyle bir şey yapalım. Bu fabrikanın giriş kısmıydı biraz daha. Şimdi arka tarafların çok düzgün olması önemli değil şu anlık. Şu anlık yakında önemli olacak tabii ki. Şimdi ileri tarafa doğru neden kurmadım? Aslında kurmam gerekiyordu ama bu bizim ana plastik işleme muhabbetini bu tarafa alacağım. Ee, yeterli tamam. Bir şey oldu da malzeme sıkıntısı mı var diye bir düşünme sıkıntıları çektim ama hallettik. Şimdi o tarafa bir miktar petrol göndereceğim. Burada 150 şeyi kullanacağız. 150 metre küpünü bu tarafta kullanacağız. Yani öyle öyle amaçladım şu anki sistemle. Ama nasıl olur hiçbir fikrim yok yine. Hemen seni ben bir alayım şöyle gel. Şimdi yine aa, biraz önce direği silmeye mi çalıştım? Sakince. Şimdi ilk başta biz bu tarafa şey ekleyeceğiz. Şöyle bir boru isteyeceğim senden. Evet, ve burada her taraf su olduğu için bu kalıntı plastikteki çıkan... Bir dakika ha. Neydi ya? Ne çıkartıyordunuz siz? Şu ağır pet plastik kalıntısı mı? Neyi öyle bir şey çıkartıyordumuz? Yakıt üretiminden yine plastik çıkartabiliyoruz. Yani ha paketleme şeyini mecbur açacağız. Şimdi temel olarak plastik üretimiyle başlayacağım. Hemen yanına kauçuk üretimine başlatacağım. Ve bunlar insanlık dışı şekilde şey kullanıyorlar. Atık üretiyorlar gerçek hayattaki gibi. 30 kullanıyor bunlar dakikada. Şu an 60. 60 90 120 makina. 60 Ha 5 makina. 5 makinaya sığabiliyor şu anda burası seni şöyle ben alayım bu tarafa fakat amacım öyle bir şey yapmak değil bunu direkt şey yapacağım buradaki direkleri son teknoloji mis gibi mk2 direklerle değiştireceğim bu tarafı olay çıkartmasınlar diye Şu an üretime başladılar Görüyorsunuz ve karbon salınımımız çok az yani filtre olarak bakılırsa. Hem sen şimdi nasıl yapacağız? Bak güzel kardeşim burada ağır petrol kalıntısı çıkartıyor değil mi bu? Değil mi? Şimdi benim tercihim bunları eğer yapabilirsem arka arkaya 82 milyon tane rafineri kurarak bu arada hey dostum bence yapmamız gereken şey birazcık bu. Şimdi şöyle bir açıklama yapayım. 92'de 5 diyor. 107'de diyor. Şunu kullanabiliriz biz burada. Açıkçası. Şimdi. Çok fazla şey yapmayacağım. Aa. Anarşi yok mu ya? Yokmuş. Neyse. Sallamayalım o kadar. zaten dakikada 20 çıkartıyor. Atmasam bile olurdu da. Boostlar edersek diye MK2 çıkarttım. Şimdi bu 30 kullanıp 20 çıkartıyor. İnanılmaz bir şey bu. Yani benim oyum Ve bu arada bunları kullanmadığımız zaman şey oluyor. Sıkıntı çıkartıyorlar bize. Bu bizim boru girişleri hemen dip dibi olsunlar. Şimdi benim oyum şu anda kalıntı yakıt olarak kullanacağım. Çünkü zaten kalıntı kauçuk için falan yakıt üretimi istiyor. Ha, yakıtı da üreteceğiz bu arada. Onda 150 megavat üretiyor. Şu an dakikada 40 kullanacak mesela bu. Bundan ne çıkartıyor? 20 30 çıkartıyorlar. Yani burada bize ne diyor biliyor musunuz? "Sen bana bir tane daha plastik üretimi ver." diyor. Sizi buna zorluyor yani. Evet tabii ki burası neden böyle oldu? Olmasaydın daha iyiydin be Dillanmen demmen... Neyse Sen gel Ya bu video donmasın ya Bu video donarsa baya bir şey kaçırılır Bu videonun donmaması lazım please donma şimdi ben buradan 40 kullanacaksam ki kalıntı yakıt ne istiyor benden 60 istiyor 60'ı nasıl vereceğim onu ben sana manyak mısın veremem Ha, ama üretim hızımızı düşürüp aynı zamanda elektrik tüketimini de düşürmek seçeneğimiz de var. Dediğim gibi burayı çok düzenli yapmam gerekiyor ki olay çıkartmasın burada bana. Bu arada birazdan borularla işim biteceği için şu anda onları hak ettiği yere koymadım hayır sana bağlamayacağım şimdi benim güç attım nasıl hissediyor kendine? o da önemli güç attım hala şarjda gözüküyor tüketim 543'lerde takılıyor ekleyeceğim ya elektrikten de üretim yapacağım Yoksa patlar burası böyle. Şimdi daha yakıtı koymayacağım fakat... Ya da koymalı mıyım? Şimdi plastik daha önemli benim için. Çünkü plastik geldiği anda tükenen bir şey. Acaba bunu kaç sezondur söylüyorum ya. Neyse. Bu arada şey olmayayım, fail olmayayım. Bak ben bu ben bu Boru'yu yok edeceğim yakında. Boru o kadar saçma şeyler yapıyor ki. Şimdi seni mecburen böyle bağlayacağım. Yapabildiğiniz kadar düzgün yapmaya çalışın buraya. Burası çok önemli, çok önemli. Allah cezanı vermesin seni ya. Sana üstten bağlayayım ya. Sağdan, sola, üstten, alttan, önden, arkaya danat. bir daha plastik vereceğim only plastik kardeş şimdi yine bence zorlamayalım biz şansımızı Heh, zaten kabul edersen şaşardım. Salladım ya. Ya abiciğim bir kere de şunu bir kabul et be. Bak yine kabul etmiyor. Gördün mü? Bitişik bile olsa kabul etmez. illa biz burayı batıracağız değil mi ya düzgün yapacağız diye ya acaba bu adamların aslında nereden geldi ya? Keçi oyunundan sonra gidip fabrika oyunu yapmak. inanılmaz Ve bu arada gerçekten detaylı da yapmışlar. Bunun ilk ön erişim videolarını izledim de baya kötüymüş o zaman. Çok kaşınmayalım biz yine. Böyle çok mu karışık olur? Olmaz. Hm. Page up olmadığını unutmuşum yine. Ve de bitirdik sanırım. Yirmi yirmi zaten kır <gülüyor> boş ver ya. Yani artık yakıt üretebiliriz sanırım. Yani umarım. Şuradaki şu tarafa Lojistikten Boru hattı çekeceğim hemen Ha bu arada böyle olmalılar Aradan geçebilmeniz amacıyla Amacıyla ilk koydum iki rafinerinin arasında kalmış Ya sen niye oraya gidip direkt koydun ya? Ru hastasına bak. Ama yürü git. Ben sana özel direkt mi yapmak zorundayım illa? <gülüyor> Bu arada kesinlikle şu MK2 direklerden kullanın. %100 önerimdir yani. Kullanmalısınız bence. Şimdi biz kaç biz dakikada şu an 60 mı çıkartıyoruz artık plastiğe? 20 40 60 Güzel bir olay yalnız bunları işte. Buna bunu anlatabildim mi şu anda? Bu arada bu boru hattını şey yapabiliyorsunuz. Neydi ya? Left ctrl. Left ctrl işte. Yine inanılmaz şeyler oluyor burada. Şimdi bu böyle. Muzul diyor. Heh. Amacım öyle bir şey yapmak değildi de. Yani böyle yere doğru inip yerden tekrardan çıkması amacım. He. Bu birazcık şey mi oldu? Erken mi? Böyle bir şey yapacağım ya bu sezonda. Hem. İşte bu. Şimdi bu buradan inanılmaz bir şekilde güzel bağlanacak. Gördün mü? Bu da şey oldu ya, bir tane film vardı. Neydi, Gru muydu neydi? Öyle bir karakteri vardı. Onların fabrikasına benzedi o da. Şimdi buradan öyle bir şey verdim. Seni de buradan oraya bağlayacağım. Maksat yerde şey olmasın boru. Yani buradan böyle çıksınlar, direkt tükürülsünler o tarafa ve ben burada kalıntı yakıt üreteyim. Come on. Her şeyin bir zamanı var. Şu an kaç çıkartıyoruz la biz bundan? 10 20 30 30, 50 10-20, 35. Mükemmel bir hesaplayış. La ulan var ya seni şuradan aşağı indirip şuradan bağlasam sakince ama tam böyle öküzce değil, birazcık sakince bağlayacağım. Orayı silmemin sebebini anlayacaksınız birazdan. Hatta şuraları da silelim bir. 2 dakika. Şuraya getireyim. Çıkışa da burayı bağlayacağım. Düdüm. Du ha tabi birazcık yine üstten gitmiş ama o kadar kötü durmuyor en azından. Bu da hemen la. 4 metreküp yakıt diye hemen çıkarttı pırt pırt pırt pırt pırt ya sanırım bu arada ben seni yakıttın önce kok üretimine yönlendirmeliyim ya 20-30 çünkü ooov dakikada 120 mi? ne diyorsun ben sana şimdi şöyle bir şey mi vecirem o zaman böyle bir şey vermektense var ya orada teklinip dursun. Nerede bizim şu kömüre bağlanan yer? Burada en yakın Ebesinin köründe. Sanırım öyle. Ebesinin iki anda. da en yakın yeri bulup oraya hemen kömür aktarımı yapıyoruz. Daha doğrusu kömürümsük kömür. Adını öyle koyayım. Çin malı kömür hatta diğer adı. Şimdi ben şuradaki en iyi yerden ve bu arada bu tarafı falan da çok iyi yaptığım için Hiçbir şey çıkmıyor buradan. Hani buraya hani kömür falan yetmiyor ya buraya arada. Saçma sapan. O sıkıntıyı da çözüyoruz. Hatta yeterince fazla şey harcarsam plastik üretimine özellik Falan özellik dediğim şey işte Oraya aşırı uğraşırsam Mesela sadece koktan bile Kullanabiliriz Ama dakika başı kullanımları Artıyor tabi kokun Şimdi bunlar dakikada kaç kullanıyor 15 hmm. 15 çarpı kaç Bir dakika Hemen hesaplıyorum. Olum bir görüş açım bile yetmiyor ki, o kadar fazlalar ki. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç. On üç çarpı on beş dediğimde yüz doksan beş dakika başı. Dakikada yüz doksan beş kullanıyorlar. Az daha kıçımı yırtarsam, tamamen kömürü iptal edip burayı kullanabilirim mesela. Ama tabii ki buranın da şöyle bir sıkıntısı olur. Dediğim gibi, kullanım şeyleri çok değişeceği için, olayları, mesela kömürü, ya da 15 kullanıyorsa, o zaman hepsininki artacaktır. Çünkü onun kömürün kalorisi daha fazla. Bu petrolden üretilen şeye göre. Orada ne kadar güzel uçuyor mu Bu Orada çılgın bir projeye söz vereyim mi? Vermeli miyim acaba? Şimdi elektrik tüketimi ne yapıyor acaba? Ne elektrik tüketimi? Oo, arada bir harcamaya geçiyor. Bayağı kötü. Bu kötü bir durum. Hatta bayağı kötü bir durum harcamaya geçmesi. o depolanan şeyleri. Bu arada o depolama makinaları olmasaydı şu an elektrik patlamıştı çoğu kez. Ama sağ olsunlar hallediyorlar birazcık işimizi. Çok değil ama hallediyorlar. Az çok. Hop. Tamam. Şimdi dakikada zaten bu 120 çıkartacağı için benlik bir sıkıntı yok. O bizim şu boruların o tarafa sadece şey yapma sözünü de iptal ettim şu anda. Söz vermediydim de zaten. O bizim şeylerden de yararlanacağım iptal oldu biraz. Ya adı neydi onun? İşte, ondan. Ondan, adını unuttum şu an. O normal kömürden yararlan, sadece kömürle bunu karıştırıp kullanacağız. Şey gibi ya. Hani böyle bazı şeyleri karıştırıyorlar ya, sonra kalorili oluyor bir anda kömür. Onun gibi. Ve bu arada buradaki yolda tamamen iptal oldu. İstediğim gibi değil artık. Şimdi bu taraftaki kömür, buradaki petrolden giden taraftaki yol niye ayrı? Çünkü petrolden gelenleri ayrı bir tarafa alacağım artık. Çünkü petrol hani şu ezberleri bozuyor diyorlar ya. Öyle bir şey sistem e, tabii ki artık buradan ayrılıyorlar yolları kesişmiyor yaz dizisi olmadıkları için bunlar çok fazla yerinden oynatma çavam da yok açıkçası ondan dolayı çat çat çat çekeyim gitsin kafasındayım artık. A ah, ah bizim kuş. haber lan kuş. Yürü git lan kuş. Öldürürüm lan seni kuş. Seni sevebiliyor muyum? Sevemiyor muyum? Ama ben kertenkele köpüşü sevebiliyordum. Bunu niye sevemiyorum? Siz kertenkele gibi gözüken... Kuşa öyle işkenceler uyguluyorsunuz? Hiç sevmedim sizi. <gülüyor> hmm. Artık elektriğimize hiçbir şey olamayacak. Çünkü çok güzel şeyler yaptım elektriğe. İyi tamam tamam. Uçuluyor bir şey yok. Hall olur. Hall olur. Hiç sıkıntı yok. Bu arada şu benim en son attığım YouTube Shorts izleyenlere dakikada 80 83 kere çıkan o şey var ya. O bir dakika lan. Bu çok mantıklı. Bunu almam gerekiyor. Çünkü 7 boru kullanıyor ve bu bizim şey üretiminden çok daha mantıklı. Dur onu bir sonraki bölüme saklayalım. Kaç oldu? Dört makine mi oldu? Şimdi buraya son rafinerimizi kuruyoruz. Yani bu şeydeki son rafinere Bölümdeki. Lan çok güzel bağlandın, böyle bağlansaydın ya hepsine Böyle daha güzel lan, Deneyeceğim. Denemem gerekiyor buna Ha inşa modunu değiştirdiğim için miydi öyle? Ya aynı halt, hiçbir şey değişmiyormuş Bu sonda diye böyle verdi Şerefsiz pislik her şeyin yolu sanırım yakıttan geçiyor ya şu anda. Emin değilim ama her şeyin yolu yakıt sanırım burada artık. Bak bu rafineriyi hiç beğenmedim burada ama çok şey yapıyor, sıkışık oluyor. bayağı sıkıştıkları için buraya ben böyle bir boşluk açacağım bunu yine birazcık diğer rafinelilerden ra ra ra ra ra, onlardan işte özel yapmak için ah yine sıkışık da ayarlarız biz onu Tabii ki. Hiçbir zaman bağlanamıyordu zaten de doğru düzgün. Buraya yine farklı bir şeyler deneyeceğim. Bir şey olmaz. Hım. Şimdi Oy oy ya, ne, nelerle uğraşıyoruz. İnarsın de işte. Naz yapıyorsun. Neyse azını kabul ettik bu seferlik. Şimdi bu tarafa da şey yapacağım hemen. Bir tane daha buraya da taşıyıcı as. Asansör yapacağım. Bunu burayı da buraya bağlayacağım ki sırf şey olmasın diye. Yeni bir tane alayım <gülüyor> Büyük ihtimalle yine bizim şu koktan dolayıdır bütün her şeyin olayı Ve bam <gülüyor> Neden ya? Niye böyle oluyor? Hepsine dakikada 12 koyunca böyle oluyor demek ki. O kadar az kullanılıyor ki... Patlıyor, elimizde patlıyor her şey. Artık tutabilirsem o... ...söylediğim şeyi, son rafinere. Kaç çıkartıyordunuz? Bak siz. Kaç? 10, 20, 30. 30, 50. Şununla birlikte 70. Şimdi burayı da çok zorlamadan şansımı bence... Dediğim gibi çok fazla bu, bu tarafta artık şansımı zorlamayacağım. Yapabildiğim kadar mantıklı yapacağım. Ama artık fıttırdım birazcık. Ondan dolayı artık mantığı yok edebilirim biraz daha. Ve bam. İşte bu. Şimdi boruların yarısını aşağıya gömdük böylelikle geneline çok gözükmüyorlar yani şuraları falan saymayın çok oralar ayrı mecbur gözükecek hepsini aşağıya alamam sana şöyle bir şey halledebilirim sana, sana da kalıntı yakıt veririm yalnız sen bana dakikada şöyle bir 25 mi 34 falan verirsin Sen dakikada şey kullan böyle Dakikada sen 10 tane falan üret 11'e falan çıkart Hem bizim güç kullanımı birazcık düşsün Çünkü bayağı da en son Şu an dakikada 16 falan kullanıyor bir sıkıntı yok bence ...bizi idare edecek bir düzey... ...şimdi bir sonraki bölümün malzemelerini... ...yavaştan toplayayım... ...iki tane artık üretimimiz olduğu için... plastiklerin üç tane onu şey yapmayın... ...o padişah şeyi... ...üretimi... ...ve şu an evet... ...artık dışa bağlı bir yer değiliz ama... ...yine de şu bizim bilgisayar üretimini... ...falan bir ayarlamam gerekiyor... Gelecek bölüm daha sıkıntı şeylere gireceğiz. O zamana kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.